Aşk mı önemli? Para mı önemli? Ben bu tarz sorulara e, şu gözle bakıyorum. E, birinden birini seçmek yanlış bir cevaptır. Çünkü bir kişiyi görürsünüz, e, seversiniz, aşık olursunuz. Ve daha sonra belli beraber bir hayat yaşamak istersiniz. E, diyelim ki birbirinizi sevdiniz, aşık oldunuz ve güzel bir hayatınız var. Ama bu aşkınız, bu sevginiz... İleride bir yerde bir maddi sıkıntıyla karşılaştığınız zaman artık onu idame edemezsiniz. Onu devam ettiremezsiniz. Dolayısıyla mutlu bir aşkın sürebilmesi adına e, maddi bir desteğe ihtiyacınız olacaktır. Maddi parasal bir gelirinizin olmasına da e, zorunlu kılacaktır. Dolayısıyla para mı aşk mı diye bir sorunun e, cevabı bana göre her zaman yanlış olacaktır. Çünkü birinden birini seçmemiz imkansızdır. İkisi de birbirini destekleyen ve ikisinin birbirine ihtiyaç olduğu, ihtiyaç duyduğu bir zamanda yaşıyoruz ve ikisinin de olması gerekiyor. Annem ve babam nasıl tanıştı? Zannedersem biraz konuyla bağlantılı olacak. Benim annem ve babam birbirleriyle tanışmadan evlenmişler. Türkiye'de biz buna görücü usulü diyoruz. Yani aile büyükleriniz sizin hakkınızda, sizin evlenmeniz gerektiğine karar verirler. Sizi birbirlerine uygun görürler ve sizi evlendirirler. Benim annem ve babam da bu şekilde evlendiler. Yani birbirlerini hiç görmeden, daha önce birbirleriyle konuşmadan, tanışmadan evlenmiş oldular. Peki onların evlilikleri nasıldı? Annemle babamın evlilikleri diğer diğer çiftlerin evlilikleri gibi inişli çıkışlıydı. Zaman zaman kavgalar, zaman zaman tartışmalar yaşandı. Zaman zaman büyük mutluluklar da yaşandı tabii ki. Zannedersem bu klasik bir evliliktir. Bazen kavga edersin, tartışırsın. Bazen de çok mutlu vakitler, zamanlar geçirirsin. Onların evliliği de böyle bir evlilikti. Sırf görücü usulüyle evlendikleri için kıyametler kopmadı çok büyük kırılmalar yaşanmadı. Normal bir ailede olması gerektiği gibi bir aile hayatı yaşandı. Ben eşimle arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Biz tabii ki görüş usulüyle evlenmedik. Biz birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirdik ve belli bir süre sonra birbirimizle evlenmemizin uygun olduğunu ve güzel bir hayat geçireceğimizi düşündük. Kendimiz karar verdik. Ve e, bu şekilde evlenmiş olduk. Türkiye'de evlilik de yaşıyor mu sizce? E, sadece Türkiye'de değil zannedersem dünyanın birçok yerinde günümüzde değişen sosyal yapıdan, e, teknolojik sebeplerden, e, insanların kültürel değişiminden dolayı evlilik hayatı da değişiyor. E, bundan bir 50-70 yıl öncesindeki aile yapısıyla... Günümüz aile yapısı birbirinden çok çok farklı. Çünkü günümüzde kadınlar da hayatın içine daha fazla atılır olmaya başladılar. Geçmişte erkeğin rolü sadece eve ekmek getiren ve aileyi koruyan bir birey olarak düşünülüyordu. Ve bunun yanında kadın ise evdeki işleri yapan, çocukları besleten, onları büyüten bir varlık olarak düşünülüyordu. Ama günümüzde kadınların daha çok iş hayatına atılmasıyla onların rolü de tamamen değişmiş oldu. Mesela benim annem hiç çalışmıyordu ve sadece ev işlerinden e, sorumluydu. Ama günümüz kadınları dışarıda çalışıyorlar. Onlar da eve ekmek getiriyorlar ve dolayısıyla ailedeki dengeler de değişmiş oldu. E, artık... Erkeklerde ev işlerinde yardım etmeye, çocukların büyümesinde gelişmesinde yardımcı olmaya başladılar ve bu da tabii ki evlilik hayatlarının değiştiğini, günümüz değişikliklerine ayak uydurduğunu göstermiş oluyor.